Kabe'nin mezhebi için seçip beğendiği görüşlerden bazılarına yer verelim. Sonra da bu görüşlerine ilişkin argümanını temellendirmesini zikredelim. Kişi bu argümanlar üzerinde düşünecek olursa Kabe'nin Allah'ın dinini anlamadaki seviyesini görür. Kabe şöyle iddia eder. Hak ehlinin görüşü şu şekildedir. Ehli görüşü şu şekildedir. Her taat imandandır. İman ismi terk edilmesi fısk, ismini gerektiren fiilleri işlemekle hak edilir. İman ismi terk edildiğinde fısk ismini gerektiren namaz-ı terk, otuz, terk, gibi, terk edildiğinde fısk günahını gerektiren fiilleri işlemekle hak edilir. İman ismi Amelleri işlemekle hak edilir. Amellerin terkif fısk olan, terkif fısk olarak isimlendirile, amelleri işlemek hak edilir. Kabe şöyle devam eder. Mümin sözümüz kendi fiilinden türemiş bir isimden ibaret değildir. Mümin sözümüz kendi fiilinden, yani iman etme fiilinden türemiş bir isimden ibaret değildir. Niye? Çünkü fiilleri işlemekle hak edilir. Dediği için mümin sözümüz kendi deyibinden, iman etme deyibinden türemiş bir isimden ibaret değildir. Çünkü birini tasdik eden ama itaat ederme boyun eğen herkese mutlak bir isim olarak mümin ismi verilmez. Yine mümin bir lakaptan ibaret değildir. Zira öyle olsaydı gerçekte inanmayan herkese mümin denilebilirdi. Nitekim güzel kadın çirkin olarak isimlendirilebilir. Mümin adı böyle olmadığına göre yani güzel kadın, kadın güzelden yani ve isimlendirilebilir, adı olabilir veya e, adı kezban olabilir, kendi doğru olabilir. Mümin adı böyle olmadığına göre onun din içindeki bir övgü fiilinden türediği ve ayırt etme lakabı olduğu sabit olmuştur. Evet şöyle yapacağız o zaman Şerbi, e, iman ismi fiil işlemekle hak edilir. Ee, onun il içindeki bir övgü fiilinden türediği ve ayet etme rakabı olduğu sabit olmuştur. Şeyh Allah'ın rahmetleri için şöyle demiştir. Şöyle deriz. Kâbi'nin hak ehlinin görüşü şu şekildedir. Sözü doğru değildir. Hak ehlinin görüşü şu şekildedir. Her taat imandandır diye başlamıştı. Hak ehlinin görüşü şu şekildedir. Sözü doğrudur. Eğer her taat imandandır ifadesiyle her taatın imandan kaynaklandığını kastediyorsa, hak ehlinin görüşü şeklidir, bir sözü. Eğer her taat imandandır ifadesiyle her taatın imandan kaynaklandığını kastediyorsa doğrudur. Bu her nimet Allah'tandır. ifadesiyle her nimetin Allah sayesinde elde edilmesinin ve var olmasının kastedilmesine benzer. İman da böyledir. Allah'tandır. Allah'ın sayesinde anlamında. İman da böyledir. Yani nasıl ki her nimet Allah'tandır ifadesiyle her nimetin Allah'ın bir gücü ve parçası olduğu kaydedilmiyorsa her taht imandandır sözüyle taat-ı iyi iman amelden imanın gücü ve parçası olmadığı edilmelidir. Aksi takdirde anlam yanlıştır. Amel imandan yüzeyidir Kabe'nin iman ismi e, Terk edildiği zaman kısık olarak isimlendirilen fiiller işlemekle hak edilir. fiil işlemekle hak edilir. Sözüne gelince o bu sözüyle çelişmiştir. Şöyle ki o büyük künah işleyenin güzel bir fiili olduğunu ama ona iman isminin verilemeyeceğini iddia eder. Ve bu konuda daha önce söylediklerimizi anlatmış. Şöyle ki bu kişi gerçekte mümin ismine sahiptir ama iman ismine sahip değildir. Çünkü kâbi iman olmadan mümin isminin var olabileceğini kabul eder. E, ve mümini iman ismiyle isimlendirmez. İşte onun bilgi seviyesi kendi sözünden budur. E, Kâbi'nin mümin kendi fiilinden türemiş bir isim değildir. Mümin e, iman ve türemiş bir isim değildir sözü ilginçtir. Çünkü Kâbi kişinin fiiline iman adını nispet etmekte fiiline ima adını nispet etmekte ama kişiyi mümin olarak isimlendirmemektedir. Bu da herkesin gerçekte yaptığı fiilin isminden başka bir isimle isimlendirilebilmesini ve kendi fiilinin ismiyle isimlendirilmemesini gerektirir. Bu söylediğim çünkü kişinin fiiline iman adına nispet etmekte ama kişiyi Nömin olarak isimlendirmemektedir. Bu kabul edilirse herkesin gerçekte yaptığı fiilin isminden başka bir isimle isimlendirilebilmesini ve kendi fiilinin ismiyle isimlendirilmemesini gerektirir. işinin işin boşaltılması dediğimiz hadise gerekir. Bu da bir işi yapanın isminin o işi yapmayana, o işi yapmayanın isminde o işi yapana verilmesi gerektirir. Bu hareket ve benzeri şeylerde de geçerlidir. Yani yürüyene yürümeyin ismi, yürümene yürüye ismi gibi anlam kaymasına yol açar. Ee, Burulara niye bu kadar ayrıntılıydı? Ee, Kâbiye göre her imandandır. Ee, İman ismi bir istemek edilir. Mümin bir lakaptan ibaret değildir. Öyle olsaydı gerçekten inanmayan herkese mümin denilebilirdi. Mü'min adı böyle olmadığına göre, onun din içindeki bir örgü fiilinden türediği ve ayet etme lakabı olduğu sahip olmuştur. E, mü'min sözümüz, kendi fiilinden türemiş bir isimden ibaret değildir. Kendi fiilinden türemiş bir isimden ibaret değildir. Kabe'nin bir şeyi taktik eden kimse imanla isimlendirilmez sözüne gelince. tasdik eden kimse, mü'min olarak isimlendirilmez, gözüne gelince o bunun ardından şöyle demiştir. Din ehli Müslümanlar böyle yapan yanlış görme hocasında itima etmiştir. Bu söz iki yönden yalandır. Bir Kabe ona mümin ismi verilmez demiştir. Bilakis ona mümin ismi verilir. Bir şehit tasdik eden kimseye mümin ismi verilmez demiştir. Bilakis ona Tasdik edilmiş için mümin ismi verilir. Ama o imanla ne kastedildiği, yani neye inandığı bilinmez. Tasdik ettiği kabul edilir ama neyi tasdik ettiği bilinmez. Bu yüzden açıklanması gerekir. Ne inandı, neyi tasdik ettiği açıklanması gerekir. Ancak bu müminin onun ismi olmadığı için değildir. Benzer şekilde birisi hakkında bilinmeyen bir yönden itaat ettiği için yani kime ve neye itaat ettiği bilinmediği için mutlak şekilde falanca kime itaat etmiştir denilemez. Ancak bu durum onun itaat ile böyle isimlendirilmeyi hak etmediği için değildir. İlakis itaat fiilinin nasıl olduğu, kime ve neye itaat edildiği bilinmediği içindir. İman da böyledir. Onunla ne kastedildiği bilindiği takdirde söylenmesi gerekir. İman tasdik etmektir. Kişinin tasdik etmişe bilindiği zaman e, söylenmesi gerekir. Herkese bir insanın bir başkası hakkında tasdikte veya yaranlamada bulunması sebebiyle falanca kişi tasdik edilmektedir, falanca kişi mümkündür veya falanca kişi denilmez. Böyle söylemek için onun tasdik ve yaranlamasının mahiyetinin açığa çıkması gerekir. Bir insanın bir başkası hakkında tasdikte veya yaranlamada bulunması sebebiyle falan dipsi tasdik edilir, yarancılığa denilmez. Yani bir insanın bir başkası hakkında e, tasdik veya yaranlamada bulunması sebebiyle falan diye tasdik edilir, yarancılığa denilmez, başkasının denilmesi sebebiyle. Böyle söylemek için o kişinin kendi tasdik ve yaranlamasının mahiyetinin açığa çıkması gerekir. Sonra Allah'a inkar eden herkesle ilgili olarak yaranlayıcı demiş. Allah'a cümlelerden herkese için yaranlığa Çünkü yaranlamanın hakikati, yani kimin yaranladığı bilinmektedir. Allah'a cümlelerden herkes ile ilgili olarak yaranlığa Çünkü yaranlamanın hakikati, yani kimin yaranladığı bilinmektedir. Aynısı mümin hakkında da geçerlidir. Bir şey tasdik edilir, çünkü imana yeterlendirilmezmiştir. İlakiz mümin ismi verilir ama Neyi tasdik ettiği bilinmez. Bu yüzden neyi tasdik etmenin açıklanması gerekir. Benzer şekilde Kabe'nin İslam ehlinden yaptığı nakil de yalandır. Ne demişti yukarıda? Tehbi iman olmadan mümin ismini var olabileceğini kabul eder ve müminin iman ismini isimlendirilmez. İşte bunun sayısı bu Evet. Bir şeyi tasdik eden kimse imanla isimlendirilemez sözüne gelince o bunun ardından şöyle demiştir. Din ehli demiş, Müslümanlar böyle yapanı yanlış görmaktadığında idva etmiştir. Tasdik eden mümin olarak isimlendirilmez. Ee, Müslümanlar böyle yapana yanlış görma sözüyle idma etmiştir. Kabe'nin İslam ehlinin yaptığı nakil de, İslam ehlinden yaptığı nakil de yalandır. Kabe ile ilgili olarak şaşırtıcı olan çünkü o bu kitapta meselelere dair ümmetten sürekli nakillerde bulunmakta. Bu kitapta yani Matur'un elinde Kabe'nin kitabı var. Bu kitaptan aktarıyor bize. Elindeki Kabe'nin o kitaptaki Kabe'nin meselelere dair ümmetten, ümmet icma ettiği, şeklinde diye nakdettiği, sürekli nakiller var ama gerçekte ümmetin ettiği görüşleri değil, ümmetin benimsemesi, ümmetten bir kişinin dahi benimsemesi zordur. Ümmete akdettiği bu görüşleri, ümmetin tamamının benimsemesi veya ümmetten bir kişinin dahi benimsemesi zordur ve Kabe ümmeti kendi yanlışına vesile kılmaktadır. Sanki o akıl sahibi birinin veya kendisiyle mezhep konusunda tartışanlardan birinin bunu düşünmeyeceğinden emindir. Evet, altını çizmiştik. Çok fazla akıl fark Bu konularda ümmet böyle kabul ediyor, ümmet böyle davranıyor diye. Kâbî'nin ümmet adına yaptırmak gibiler. Ümmetin belimlemesi veya ümmetten bir kişinin bile belimlemesi zordur. Ee, Kâbî sanki akıl sahibi birinin veya kendisiyle meslek konusunda tartışanlardan birinin bunu düşünmeyeceğinden emindir. Kâbînin mümin ismi kişiye lakap olmaktan ibaret değildir. Sözüne şöyle cevap verilir: Birine verilen isim, delalet ettiği fiilin o kişi de var olduğunu ifade etmeseydi, bir lakaptan ibaret olarak görülmesi engellenemezdi. Birine verilen isim, mümin ismine gelalef ettiği fiil, yani tasdik etme fiili olduğu için veriliyor verilen mü'min ismi, belirat ettiği iman değil o var olduğunu ifade etmeseydi bir lakaptan ibaret görülmesi engellenemezdi. Ancak ismin lakap olarak görülmesi kişinin onunla sapt bir lakap olarak mı yoksa değilin hakikatiyle mi isimlendirdiği konusunda belirsizlik oluşturur. Değillerden türeyen isimler, hakikatlerine sahip olmayan kimseler hakkında mecaz veya alay yoluyla kullanıldıklarında aynı durumdadır. Sonra şöyle demiştir. Biz fasık hakkında işin hakikatine bakacak olursak o mümin değildir demiyoruz. Bilal ki sadece onu mümin olarak isimlendirmiyoruz. Büyük Bunaşlı fasık adını alan hakkında işin hakikatine bakacak olursak o mümin değildir demiyoruz. Yani ne iman, ne diyorlar. Yani iman not arasında diyorlar. Bilakis sadece onu mümin olarak isimlendirilmiyoruz. İmdi Kabe'ye şöyle sorulur. Fasık gerçekten mümin midir, mümin değil midir? İmanlar çıktı küfre girmedi. Ama biz ona mümin değildir diyoruz. O zaman Kabe'ye sorulur. En menzüledeki kişi. Fasık dediğiniz için gerçekten mümin midir, mümin değil midir? Ne mümin ne kafir midir? Mü'mindir diyecek olursa, kâfi kendisi yalancı olmadığı bir konuda kendisini yalanlamaya çağırır ve kendisi de ona itaat ederek kendisini yalanlayan biri olmuş olur. Mü'min midir? Kafir midir? Ne mü'min ne kafir midir? Normalde kendisini doğrulamak için ne mü'min ne kafir demeti gerekir. Mü'mindir diyecek olursa kendisini yalanlamış olur. Dolayısıyla böyle birinin hak ettiği tavır ona itibar etmemektir. Kendi sözünü de yananlandığı için ona itibar etmemektir. Çünkü o her taklitçinin aşağısındadır. Taklitçinin aşağısındadır. Taklit bile söylediği şeyin arkasında buluş. Ee, tabi diğer iki seçeneği benimserse, kafir derse veya en derse, nefsinden aktarımda bulunduğu konuda nefsini yananlamış olur. Yani mümin dese de, kafir dese de, elmenzül edemediği müddetçe kendilerinden aklımda bulunduğu konuda kendisini yalanlamış olur. Sonra Kabe bütün taatları iman olarak isimlendirmeye taatların herkesin gözünde dinden olduğu anlayışını şu ayetleri getirir. Ne demişti yukarıda? Her taat imandandır demişti. Her, her taat imandadır demişti. Kâbül bütün taatları iman olarak isimlendirmeye, taatların herkesin gözünde dinden olduğu anlayışına şu ayeti delil getiriyoruz. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, oysa biz bu ayete tutunanların ayetin gerçek anlamından uzak olduğunu ortaya koymuştuk. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, biz ayete tutunanların ayetin gerçek anlamından uzaklaştığını ortaya koymuştuk. Ayrıca şu anda, şunu da şükür yok ki, bir kimse İslam'ı din olarak kabul etmeden belli bir ibadet din edilirse onun bu din anlayışı kabul edilmez. İslam'ı din olarak kabul etmeden, örneğin namaz ibadetini devam etse onun bu din anlayışı kabul edilmez. Her ibadet ancak İslam diniyle kabul edilir. İbadetler ancak İslam diniyle kabul edilir. Dolayısıyla şu sabit olmuştur. O yani iman dili kendisiyle her ibadetin kabul edildiği, yokluğu halinde bütün ibadetlerin reddedildiği belli bir ibadetin adıdır. Yani, i̇man, bak, ibadet, Allah'a boyun eğmek. Allah'a iman boyun eğmesi, Kendisi de her ibadetin kabul edildiği yokluğu halinde de bütün ibadetlerin reddedildiği bir ibadetin adıdır. 93'te yazmanlar var. Burada ennehu, enneha diye iki rivayette gelmiş. Mütercihimiz bunun taat fiiline işaret ettiğini, e, bizim tercihimiz imana işaret ettiği yönünde tutuyor. Doğru. Yani biz de aynı kanattayız. O kutu, o iman fiiline gidiyor. O iman fiili, kendisiyle her ibadetin kabul edildiği, yok bu halinde bütün ibadetlerin reddedildiği belli bir ibadetin anılır. Bu da her şey bir sözün anlamıdır. Her şey dindendir. Yani iman olduktan sonra her şey ibadettir, dinlendirilmişsizin anlamıdır. Bir şeyden olmak suretiyle o şeye Nispet edilen her şeyin o şeyin ismiyle isimlendirmesi gerekmez. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nimet olarak sizde bulunan her şey Allah'tandır. Nimet olarak sizde bulunan her şey Allah'tandır. Bu ayetteki nimetlerin Allah olması söz konusu değildir. Bilakis bu ayette taatlerin dine Nispet edilebilmesi için dinin taatlerden başka olması gerekli nimetlerin vardır. Ayette, taatların dine nispet edilebilmesi için dinin taatlardan başka olması gerektiğine tercih vardır. Dolayısıyla kişi dini tamamladıktan sonra taatlar yerine getirir. Bu din meselesi, Teguhalite'de de benzer şekilde, dün derken değişmenin esasları, şeriat derken de değişebilen hukuki e, uygulamalar kast ediliyor. Burada da aynı şekilde, taatlerin inanca, insanlık için inancın faatlerle başka olması gerektiğine bilebilir vardır. Dolayısıyla kişi inancı tamamladıktan sonra faatları yerine getirir. Evet, din geçen geçenlerde iman inanç birbirleri değişmeyen eserdir. Sonra kâbi müminlere kendilerine Allah'tan büyük bir İslam geleceğini müjdele ayetini müminlere kendilerine Allah'tan büyük bir İslam geleceğini müjdele ayetini ve mutlak mümin ismiyle, müminlere yönelik benzer vaatleri derin olarak kullanmıştır. Müminlere, kendilerine Allah'tan büyük bir israf edildiğine mümkere. Sonra bu vaat, imanda fısk işleyen kimse için söz değildir. değilmiştir. Ve genelliği, ceza tehditinin genelliği konusunda itiraf edilse dahi vaatin genelliği konusunda icma edilmiştir. Bundan sonra ikisi, umun husus konusunda e, günah işleyenlere cehennem tehdidi var. Bu tüm günah işleyenleri kapsıyor mu, kapsamıyor mu, umun hususunda var. Bir de vaat, iyi yapanlara cennet verecektir, iman edecek, vesaire, emin cennet verecek bir şekilde Allah'a vaat verir. Bu vaat, her iyi işleyeni burada da umun hususunda tartışması var. Tabiinin görüşü. Vaid'in genelliği konusunda iddia edilse dahi vaad'ın genelliği konusunda iddia edilmiştir. Şey şöyle demiştir. Kabe'nin vaad ayetlerinin genelliği, umumiliği konusundaki icma iddiası yalandır. Vaad ayetlerinin umumiliği konusundaki icma iddiası yalandır. Kabir her başı daraldığında bu icma yalanına müracat etmeyi adet edilmiştir. Kabir her başı daraldığında bu icma yalanına müracat etmeyi adet edilmiştir. Allah Teala söyledikleri söylenmeli. Allah onlara cennetlerle mukayapatmaları buyurmuştur. Ne var ki söz söylemek karşılığında böyle bir mükafatın verilmesi, özellikle bütün Müslümanların görüşüne göre gerekmez. Şu halde Kabe'nin izma hikayesinin genel olu sabit olmuştur. Söyledikleri sözler dolayı Allah onları cennetler ve mükafatlarında da buyurmuştur. Ne var ki söz söylemek karşıda olur. Böyle bir mükafata verilmesi özellikle bütün Müslümanların görüşüne göre gerekmez. Bu ileride gelecek. ve i̇şte cennet, lütuf, muhaf, meselesinde. Sonra Kabe'nin ayetleri delil getirme girişimine üç şekilde cevap verilebilir. Bir, ayetler hallerin varacağı sonra işaret etmiş olabilir ki her müminin döneceği yer orasıdır. Yani cennettir. Ayetler işin nihayetini, varacağı son noktayı göstermiş olabilir ki her müminin döneceği yer ne bileyim cennettir zemnettir. gitse de döneceği yer cennettir Bu olabilir. İki, vaat iman ahlakıyla ve imanın delalet ettiği şeyle gerçekleştiren kimseler için olabilir. Cenef vaadı, imanı ahlakıyla ve imanın delalet ettiği şeyle gerçekleştiren kimseler için olabilir. Bir kimse, bir gruba isim olan bir şeyle, o grubun bütün bireyleriyle bağlantısını dikkate alarak isimlendirilebilir. Bir kimse bir gruba isim olan bir şeyle o grubun bütün bireyleriyle bağlantısının dikkate alarak isimlendirilebilir. Yine o kimse o grubun bireylerini dikkate almak için sadece o isim dikkate alarak isimlendirilebilir. Bir, ayet nihayet, bir bulaşacağı yer anlamında her mümin cennettedir anlamında olabilir. İki, bu vaat. İman ahlakıyla ve imanın iman delalet ettiği şeyle gerçekleştiren, yani tam anlamıyla her e, gereği yerine getiren kişi için olabilir. Üç, ayetle zikredilen cennet vaadi kul için mükafat olabilir. Kulun cezalandırılmasına gelince kul hak ettiği şeyle cezalandırılır. Bu ayetler e, iyilikleri söz konusu ediyor olabilir ceza ayrıdır. Kulun cezalandırılmasına gelince, kul hak ettiği şeyle cezalandırılır. Kulun dinin gereği kazandığı ceza, kulun dininin gereği kazandığı karşılık, dininin gereği kazandığı müteffaatı eksiltmez. Kulun dininin gereği kazandığı ceza, yani müminindir ama terk ettiği şeylerden dolayı kazandığı ceza, Değilinin gereği kazandığı mükafatı eksiltmez. Kazandığı ceza, kazandığı mükafatı eksiltmez. İkisi ayrıdır. Ayrıca Allah kula büyük bir ihsanda bulunacağını bildirmiştir. Ki böylece kul yaptığı iyiliklere karşılık Allah'ın verdiği mükafatın ihsan olduğunu bilsin. Kul yaptığı iyiliklere karşılık Allah'ın verdiği mükafatın ihsan olduğunu bilsin. Allah'ın içine insanda bulunacağına ilişkin hükmete gelince, bu hallerin ve seçimine bağlıdır. Şimdi Kâbî vaat ayetleri geneldir demişti, icma-ı demişti. Kâbî'nin ayetleri delil getirilmesine hiçbir şekilde cevap verilir. Bir, vaat ayetleri, işin eninde sonunda müminin gideceği yer anlamında olabilir. Yani herkes cehenneme hissedebilmemiz de cennete gidecektir. Diye. İki, iman ahliyatıyla, gerail bir her şeyle, tüm anlamıyla gerçekleştirilmişler için olabilir. Üç, ayette sadece mükafat söz konusu ediliyor. Kur'un cezası ayrıdır. kul e, yapmadığı şeyler sebebiyle cezası, e, yaptığı şeyler sebebiyle mükafatı vardır. Biri bir eksiltmez. Bu üç anlamdan biri olabilir. Sonra Kabe'yi, Mürciye'yi eleştirebilmek için Mürciye'nin bir görüşünü hedef haline getirmiştir. Ancak onun burada yaptığı açıklamayı Mürciye'nin görüşlerini bilen biri inceleyecek olsa bu açıklamanın yalan olduğunu bilir. Bu tekrarlandırı yalan meselesi. Açıkça Tabi'yi yalan söylemekle için ediyor. Mürciye'ye atfettiği aktardığı görüş var. Mürciye'nin görüşlerini bilen kimse o açıklamayı incelese o atfettiği görüşün açıklamanın yalan olduğunu bilir. Ancak ben onun bu açıklamasını pek yararlı görmediğim için burada zikretmiyorum, aktarmıyorum çünkü yalandır. Sonra Kâbi şöyle demiştir. Bu mesela ileride gelecek, bir örnek verecek, mürci'nin hangi görüşüne söylediğine bakalım. Burada geçiyor. Kâbi şöyle demiştir. Fasik tövbe etmeden ölürse onun hakkında variyetin geçerli olacağı hususunda mürci arasında birinin muhalefeti dışında ittifak edilmiştir. Büyük bir şıkkı fasık. Tövbe etmeden ölürse, onun hakkında cezanın geçerli olacağı konusunda mülki arasında ittifak vardır, biri hariç. Demiştir. Ayetlerde bahsedilen kişi, tövbe etmeden ölen, bu fasık olabilir. Olmayabilir de. Ancak mukatil, B. Süleyman bu kişinin zorunlu olarak vaat efinden olduğunu söyler. Ne var ki mukatilin itirazı ve muhalefeti sebebiyle böyle birinin mümin olmadığına dair oluşmuş icma terk edilecek değildir. Bu kabir aktardığı için. Senin zikrettiğin şey yani icma iddiasıyla öne sürdüğü şey sahip olursa onlardan bize ulaşan görüş senin aktardığının zıttı olursa senin iddial temelsiz kalır. Sonra, irca öğretisini benimseyenlerin çoğu, vaayilin azap tehdidinin günahı helal saymayanlar hakkında geçerli olmadığını söyler. İrca yani, öğretisini benimseyenler, günahı helal sayan veya hafif adamlar şeklinde tavsiye ederler. İrca öğretisini benimseyenlerin çoğu, Azap tehditinin günahı helal saymayanlar hakkında geçerli olmadığını söyler ve bu görüş onlar arasında yaygındır. Dolayısıyla bu durum Kabe'nin icma naklinde yerel söylediğine dair iddiamızı desteklemektedir. Sonra Kabe'yi sorulmayacak sorulara çoğaltmış ve küçük anlayışa sahip birini dahi kabul etmeyeceği cevaplar vermiştir. Bu yüzden onlara anlatmada pek fayda görmediğim için anlatmıyorum. Bu paragraf da Mağduridin'in kitabından aktararak ilerlediğini sayfa sayfa anlatıyor, anlamamış sağlıyor. Soruları şu Anlayışla kıt olanların bile e, kabul etmediği iddiaları var. oraları geçiyorum. Sonra Kabe, e, küçük günahları terk etmenin imandan olduğunu, çünkü kul büyük günahlardan sakınmadığı takdirde küçük günahlar sebebiyle cezalandırılacağını iddia etmiştir. Kul, büyük günahlardan sakınmadığını takdirde küçük günahlar sebebiyle cezalandırılacağını iddia etmiştir. Bu durumda ona şöyle sorulur. Kul, büyük günah işlediği takdirde küçük günahların terk edilmesi imandan bir düz ise, işlediği takdirde küçük günahların terk edilmesi imandan bir düz aksi takdirde yani kul büyük günah işlemediğinde, Küçük günahlar sebebiyle niçin azap edilsin? Büyük günah işlemediğinde küçük günahlar sebebiyle niçin azap edilsin? Halbuki büyük günahlardan sakındığında küçük günahlara terk etmek imandan olmaz. İşte bu şaşkınlığın son sonlarıdır. Sonra Kabe, İslam ümmetine göre facir, günahkar için bağışlanma talebinde bulunmanın caiz olmamasını delil getirmiştir. Kâfi, İslam ümmetine göre facir için bağışlanma, para etmek caiz değildir. Bunu dile getirmiştir. Bu durumda ona şöyle sorulur. Facir ile neyi kastediyorsun? mi? işlediği büyük günahı helal saymak sizin ve iman hali içinde olarak büyük günah işleyenimi. Facir ile neyi kastediyorsun? Kafirimi yoksa e, günahı helal saymaksızın günahçlığa müminimi kastırıyorsun. Facil ile kafirin kastettiğini söylerse iğitiden yoluna satmış olur. Haliciler gibi yapmış olur. Facil ile kafirin kastettiğini söylerse iğitiden satmış. Haliciler gibi yapmış olur. İkinci seçeneği benimserse yani istediği büyük günahı helal saymaksızın. Mümin olarak günah işleyen kişi, günahkar mümini ümmeti iftira etmiş olur ve bu seçeneği kendi fiilinden yani bu iftira fiilinde zuhur eden şey yani günah sebebiyle cehennemde ebedi kalmayı hak ettiğinin delili kılmış olur. Kafir mi yoksa istediği büyük günahı helal saymaksızın ve iman hali içinde olarak büyük günah mi? mümkü şey yazma demiş olursun. sadece ile kafire kastettiğini söylerse ilk satmış olur. İkinci seçeneği benimserse ümmete iftira etmiş olur. Yani ümmet facir diyor mu? Büyük günah helal saymadan iman halinde günah işleyene facir diyor mu? Ümmete iftira etmiş olur. Böyle bu kendi fiilinden yani bu iftira fiilinden zuhur eden şey yani günah sebebiyle cehennemde ebedi kalmayı hak ettiğinin delil tutmuş olur. Kendisi de iftira ettiği için büyük demiş kendisine söylemiş olur Dolayısıyla onun kendi nefsinde temenni ettiği şey yani ebedi cehennem azabı kendisi için ortaya çıkar borcu olur sonra Kabiye su iki eleştiri yöneltilebilir. Bir, kul bir kez günah işler ve günah onda bir hal olarak bulunur ama sonrasında günah işlemeyi sürdürmezse ona facir adını verilmesi iman isminin verilmesinden mecaz olur. Kul bir kez günah işler, günah onda bir hal olarak bulunur ama sonrasında günah işlemek sürdürmezse ona faciş adının verilmesi iman isminin verilmesinde mecaz olur. Yani nasıl ki bir kez iman etmekle kul mümin olur öyle kalırsa kul bir kez günah işlemekle günahtar olur ve günahtar olarak kalır. Ne var ki hem nakil hem de akıl yönünden iman kulda mevcuttur ve kul iman fiilinin hakikaten sahiptir. İlaki suçur, facirlik, günahkarlık isminin verilmesi günahkarlık apaçık olmadıkça caiz değildir. Ama Kur'an'ın bildirimi ve bildirilerin ittifakıyla bu durum caizdir. Dil açısından birine facislerine bir ama Günahkarlık ismine verilmesi, günahkarlık apaçık olmadıkça caiz değildir. Ama Kur'an'ın bildirilme ve dincilerin ittifakıyla bu durum caizdir. Sadece de kullanılabilir ama günahkarlık ismine verilmesi, günahkarlık apaçık olmadıkça caiz değildir. 2- Kabe peygamberlerin ve velilerin günahkarlar için bağışlamak talebini zaten bağışlanmış olan kimselere hamletmiştir. Peygamberlerin ve velilerin bağışlanma talebini zaten bağışlanmış olan kimselere hamletmiştir. Bu da bağışlanma nimetini gizlemek ve şükredilmesi gereken bağlamda şükürle yüz çevirmektir. Bu da uzakta kabul edilemez bir sonuçtur. Peygamberlerin ve velilerin bağışlanma talebini zaten bağışlanmış kimselere hamletmiştir derken, kişi dünyada terbiye ettiyse zaten günahlar kurtuluyor. Ee, Tevbe etmediyse onlara göre ebedi cehennemde kalıyor, tevbe etmişleri diyorlar. Tevbe etmişse zaten Peygamber'e verdiği ihtiyaç kalmıyor. Bu da bağışlanmanın nimetini gizlemek ve bedenmesi gereken bağlamda güne yüksebilmektir. Bu da kıza kabul edilemez bir sonuçtur. Sonra Kâbi Zina iddiasına ilişkin ayeti, 97. ayet, Mısar Suresi, Nur Suresi 24. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara, zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Namuslu ve kötülüklerden habersiz mümin kadınlara, zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Kabe'nin zina iktirasına ilişkin ayeti, Allah'ın zina iktirasında bulunan kimseleri, iftira günahını helal sayarak isteyenler ve başkaları şeklinde bir ayrım yapmaksızın lanetlenmiş olduklarına bildirdiğine deli saymıştır. Lanetlenmiş kimse ise mümin olamaz. Kabe bu ayeti umum kabul etmiş. İftira günahını helal sayarak isteyenler veya başkaları şeklinde bir tahsis yapmaksızın lanetlenmiş oldukları bildirdiğine deli saymıştır. Tahsis olmadığına. Genel uygulama ele saymıştır. Oysa lanetlenmiş kişi olamaz. Kâbi'ye cevabı şöyle deriz. Ayette eğer o kişi iftira ediyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun şeklinde şartlı bir anlam vardır. Namuslu tebriklerden habersiz mümin kadınlara zina ısrarında bulunanlar dünya ve ailede lanetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Eğer... Ayette eğer o kişi iftira ediyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun şeklinde şartlı bir anlam vardır. Değilse ayette Allah'ın o kişiyi mutlak şekilde lanetlenmiş olarak isimlendirmesi söz konusu değildir. Ancak senin gerekçelendirmendeki ilk dikkat çeken husus Kur'an'a iftira etmendir. Sonra zina iftirası ayetinde zina iddiasında bulunan kimse yalancı ise Allah'ın laneti üzerine olacağı ifadesine dayanarak hemen lanete gerekli görüyorsun da, ayet açıkça iman ismini dile getirmesine ve varlığını kabul etmesine rağmen onun için gerekli görmüyorsun? Namuslu, kötüdüklerden habersiz mümin katınlarına zina isimler bulunanlar, dünya ve âhirette lanet vermişler ve onlar için büyük bir azap vardır. Eğer o kişi iftira ediyorsa Allah'ın laneti onun için oluşur şeklinde şartlı bir anlam vardır. Değilse ayette Allah'ın o kişiyi mutlak şekilde lanet dönüş olarak isimlendirmesi söz konusu değildir. Ancak sürekli gerekçelendirmemdeki ilk dikkat çeken husus Kur'an'a iftira etmendir. Zina iftirası ayetindir. Zina iftirasında bulunan kimse yorancı ise Allah'ın laneti için olacağı ifadesine dayanarak hemen laneti gerekli görüyorsun da ayet açıkça iman ismini dile getirmesine ve evet, varlığını kabul etmesine rağmen onun için gerekli görünüyoruzdur. Direkt bir dakika arkadaşlar. NURS-221'lik. tamamen her şeyle ilgili alıyorlar yine Kur'an iki lanetlerin birini hak cezasına hak ezer diğerini de her cezasına cezasına çevirmiştir Kur'an iki lanetten birini hak cezasına hak ezer diğerini, diğerini de hak cezasına çevirmiştir Dolayısıyla ayette zina iftirasında bulunan kimsenin bu işlediği büyük günah sebebiyle lanetlendiği ve artık mümür olmadığı söylenemez İftiradan dolayı ceza uygulanmak sebebiyle onu kastediyor. Kur'an iki lanetten birini hak cezasına, hak ceza diğerini de hak cezasına çevirmiştir. Ayrıca zina iftirasını koyma edilen ayetler münafıklar hakkında inmiştir. ki bu durumu onlar Allah katında yelancının fark kendisi bir ayeti ortaya koymaktadır. Oysa her zina iftirasında bulunan yelancı değildir. Mesele şu ki kim bu sözü yani zina iftirası sözlerine söylemeye cüret eder ve Allah'ın öfkesini ve lanetlenmesini hafife alırsa Allah'ın laneti ona imişir. Esasen burada da etmiş oldu hafife almak. E esasen lanetin kötü olarak lan kovmak demektir. Herkes günah işlediği için Allah'ın rahmetinden kovulmuş da değildir. Hak ettiği kadar azap göre cezalandırılan kimse hakkında lanetlenmiş denilmez. kendisi hakkında Allah ona lanet etsin benim herkesler lanet hak etmez. Eğer Allah'ın lanetini hak eden biri varsa, lanet etmek hak eden kimse bu gözül savunmalıdır. Çünkü tabiinin fısk günah istediği, fısk istediği ve zalim hükümlerler ziyaret ettiği günlerdedir. Şimdi burada bu ayeti genel değildi, özel aldı. Münafıklar hakkında niye özel aldı? E, Sıktradan haklıdır soygulamıyor, haklıdır da mümin ne olurdu işini? Hassi oldu. Kimisi münafıklar olabilir dedi. Münafıklarla ilgili ayeti aktardı. Bir diğer görüşte de hası almak şeklinde tahsis etti. Herkes e, günah işlediği için konmuş değildir. Hak ettiği kadar azap gören, cezalandırılan kimse hakkında lanetlenmiş denilmez. Kendisi hakkında Allah ona lanet etsin demen herkes de lanet hak etmez. Bir kere Diyor. Eğer Allah'ın laneti hak eden biri varsa, laneti en çok hak eden kimse bu göğüsü savunaldır. Genelliği savunalıdır. Terbi'nin günah istediğini ve zalim hükümdarları ziyaret ettiği bilinmektedir. Günah istemez doğrudan cezayı gerektiriyorsa Terbi'yi daha çok hak ediyor. Zalim hükümdarları ziyaret ediyor diyor. Bu konuda biliyorsunuz, muhabbetlerin açık ifadesi var. E, zalim devlet başkanı da ile alakalı, onunla ziyarete gitmekle alakalı, açık ifade edemeyiz, e, bilmemesini söylüyor. Ona at ver, e, Kabe'yi fusk günahı işlediği ve zalim hükümdarları ziyaret ettiği lümetler Bütün bunlar, e, onun neshebine gerçekten de lanetlenmeyi gerektirir, olması sebebiyle. Ayette kastedilen anlam, lanetlenmenin gerçekleştiği değil, çözün edildiğidir. Ayette kastedilen anlam lanetlemenin gerçekleştiği değil, sözün evindeyidir. Buraya bakılabilir, yani terbini ziyaret ettiği kim olabilir? İslamani kimdarlarını kastediyorsa, maafiri de onlara açık tezarim diyorsa, ve maafiri karşı olmaları normal. Onlar, başka kim olabilir? Harizm bölgesine gitse, harizm yöneticiler e, olabilir. Acaba zarim devletini kastettiği hangisi? esr e, buhara sema kain kimdarlar olan e, sema'ilere muzarin bir bitendiriyorsa natirliği dışlamalara müne. Sabeni izale kimdarlara ziyade tek bir dönem demiş. Kim kim Allah ve Resulüne isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kılacağı bir ateşe atar ve onu alçaltıcı bir azap vardır ayet-i İlahi sınırlara riayet etmeme yani helal saymaksızın günah işlemek konusunda delil getirmiştir. Kim ve Allah veresinde isyan eder ve sınırı aşarsa Allah onu devamlı kalacak bir ateşe atar ve alt var, bir azap vardır ayetini. İlahi sınırlara riayet etmeme yani helal saymaksızın günah işlemek konusunda delil getirmiştir. Oysa ayette böyle bir günaha karşılık yani Allah ve Resulüne isyan günahına karşılık bu günahın küçük mü, büyük mü olduğu zikredilmeksizin ebedi cehennem azabı zikredilmiştir. Şimdi Allah verediklerine isyan ederse Allah onun devamlı kalacağı bir ateş karşı. Bu ayet yoruma tabi ise yani helal saymadan günah istemek olarak alınıyor ve küfrü gerektirmiyor ise yukarıdaki günah itirazına ilişkin ayet de bu yoruma tabidir. O da öyle görülmeli ve o günahı isteyenler kafir sayılmamalıdır. Ayrıca Allah Teala benzer şekilde kim Allah'ın indirdikleriyle hikmetmezse kâfililerin ta kendileri de duyulmuştur. Bu ayette de söz konusu edilen günah aynı şekilde sınırlara idreye ait etmemektir. Ama Kâbi bunu kabul etmez ve ayetin günahı helal saymaya hamleder. O halde zikrettiğim ayet, yani kim Allah ve Resul'e ederse ayetinde öyle, öyledir. O da helal saymak anlamında tavsiye edilebilir. Kâbi'nin namazı zayi ettiler. Ayetine delil getirirken söylediği şeyler de aynı niteliktedir. Yani o da tavsiye edilebilir. Bununla beraber eğer tövbe edip namaz kılarlarsa buyurmuştur. Dolayısıyla kul namazı zayi eder etmez, birinin kafirlerine hükmedilemez. Kur'an'da zikredilen kardeşlik ve müşrikleri serbest bırakmak fiil ile değil, kabul ve inanma ile gerekli olur. Kur'an'da zikredilen kardeşlik ve müşrikleri serbest bırakmak fiil ile değil, kabul ve inanma ile gerekli olur. Benzer şekilde namazı zayi etmek ve bunun sonucunda imandan çıkmak, Namazı geciktirmek ile değil, reddetmek ile gerçekleşir. Evet burada da aynı şekilde, ayrıca önümle alınacak, tahsis edilecek bir meselesi. Mahfidiye göre, namazı zayi etmek, namazı geciktirmek anlamında değil, reddetmek gerçekleşir. Kur'an'da sükredilen kardeşlik, yani güçlüklerle kardeş olmak, Yahudilerle kardeş olmak, dost olmak gibi şeyler. Onlara serbest bırakmak, esri serbest bırakmak anlamında fiinle yapılan bir işleyi kabul ve inanma ile gerekli oluştur. İnançlarla ilgili düştü. Namalı cecik tümet ile değil, reddetmek ile gözükmüştü. Gerek inançlarla ilgili düştü. Tahsiye ediyoruz, Allah Teala şöyle buyurmuştur, İman edip de hicrete katılmayanlara gelince, Hicret edinmeye kadar onların velayetleri veya mirasları namına size ait olan bir şey yoktur. İman edip de hicret katılmayanlara gelince, hicret edinmeye kadar onların velayetleri veya mirasları namına size ait bir şey yoktur. Size selam verene sen mümin değilsin demeyin. Dolayısıyla Kabe'nin söylediğinin yani büyük günahların imanı ve ismini ortadan kaldırmada sahip olmuştur. Size selam verene, sen müminin değilsin demeyin bu ayetlerde. Kabe'nin söylediğini, yani büyük günah isteyen mümin değil, iman ismini kaybetti. İman ismini ortadan kalktı. Allah'ın hatalı olduğu sarkı konuşulur. Yine Kabe eğer tevbe eder ve namaz kılabilirse ayetiyle istiklalde bulunmuştur övbeye ve edeme, namaz kırarlarsa ayeti istiklalde bulunmuştur. Ancak biz bu ayetin namazın farziyetini kabul etme hakkında olduğunu açıklamıştık. Çünkü namazın kırılması beklenecek olsa kardeşlik hiçbir zaman gerçekleşmez ve müşrikler hiç serbest bırakılmazdı. Bu da bir yılı bulan bir sahafet gerektirir ki böyle bir şey hiç gerek yoktur. Yine hizmet konusunu da açıklamıştık. Hicret gerek kalınması hakkında, şiddetli ve iyiliğin geldiği biridir. Sonra Allah hicretin icra edilmemesine rağmen iman ismini ispat etmiştir. Yukarıdaki ayet. iman edip hicrete katılmayanlar. Hicrete katılmama fiili bir suç ama iman ismini rakip almış. Allah hicretin icra edilmemesine rağmen iman ismini sabit bırakmıştır. Yani hicret etmeyenlere mümin ismini vermiştir. Yine Kâbî, kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi kalacağı cehennemdir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi kalacağı cehennemdir ve ey iman edenler, mallarınızla haksız yollarla aranızda paylaş, paylaşıp yemeğin ayetini ve ayrıca yetim malı yeme konusundaki ayeti derini getirmiştir. Bu ayetler önemli, işte, tahsis öldürecek. Kasten adam öldürmeye gelince kim bilmem ne olduğunu kastan ebedi cehennemdir. Bu ayete gelince, bunun üç bir yolu vardır, üç şekilde anlaşılabilir. Bir, ayetteki ebedi cehennem azabı, ya dini sebebiyle, kasten öldüren kimse aklındadır. Yani tahsis edebiliriz ayette bir, dini sebebiyle öldüren kişi ebedi cehennemdedir diye tahsis edebiliriz. Bu, öldürmede hata edilen yönlerden biridir. Cedi'nin seyri ise 2 ayetteki ebedi cehennem azabı kulun cezasıdır. Ama Allah ona af ihsan edebilir ve yaptığı iyiliklere karşılık verebilir. İkincisi normalde kasten öldürdüğü zaman cezası budur yani ebedi cehennemde kalmaktır. Ama Allah ona af ihsan edebilir ve yaptığı iyiliklere karşılıklarını verebilir. İki ihtimal. Ya da ayetteki ebedi cehennem azabı Kâfirler hakkındadır ki sebep-i rivayetlerinde bunun delili vardır. Yani zaman kim bir mümkün kaç tane öldürürse ayeti. Kâfirler hakkında inen bir ayettir ki sebep-i rivayetlerinde bunun delili vardır. Bu hangi e, sayıldığınız için onun için Tevrat-ı kurandan ilgili yere bakmakta fayda var. Ya da ayetteki cehennem azabı terfirler hakkında ki sevgilimindeki rivayetlerinde bunun izahı vardır. Sonra bizim açıkladığımız seçeneğin yani ikinci seçeneğin ebedi cehennem izahı vardır ama Allah onu affederiz. İkinci seçeneğin derili şu ayettir. Ey iman edenler, ve öldürenler hakkında size kısas parçası Allah kısası eğer kasten öldürürlerse katiller hakkında farz ve iman adına onlar öldürme fiilini istedikten sonra da onlar için bahsettikler. Ey iman edenler öldürürlerler hakkında farz kılar. Allah e, kısası eğer kasten öldürürlerse katiller hakkında farz kılar ve iman adına ey iman edenler diyerek öldürme fiilini istedikten sonra da onlar için tutar. Sonra Allah Teala Kimin cezası, öldürülen kimsenin verisi olan kardeşi tarafından bir miktar bağışlanırsa, kardeşi, müminin kardeşi tarafından bir miktar bağışlanırsa, yani katiller için kardeşlik, müminin kardeşi ismini bahaya Sonra bu, Rabbinizden haşifletme ve rahmettir. Uyurularak katili kendisinden rahmetini ummaya teşvik eder. Normalde ne demişti? Ebedi. Ceza, ebedi ceza, ebedi kalmaktır ama Allah affı ah, ihsan edebilir demişti. E, affı ah, ihsan etmek dünyada kısas veya affetme olarak geçti. Bir de ayetin devamında bu Rabbinizden taksit etme rahmettir. Dururlarak katili kendisinin rahmetini ummaya teşvik eder. Bütün bunlar dikkate alanlarında katilin cehennemde ebedi kalacak olması uzak bir iknaldir. Yani normalde ayet zahiriyle yöden başlıyor. Ama katilin cehennemde karacak olması uzak bir ihtimaldir. Sonra Muhtezi'ne yani katilin tövbe etmesinden sonra hakkında kısası gerekli görülmüş. Katilin bu ölüm cezası sonrasında ahiret cezasından ile kutuba cahit söylemiş ve ayeti, eğer ne kadar ayet katle iman nisbet etse de katilin imandan çıktığına hamletmiştir. Bu da bir tahsis işlemidir. Yani Yukarıda tahsise tahsis çıkmıştı, bu da tövbe edene tahsis etmiş oldu. Bu da tahsis işlemidir. Kabe'nin ayette zikredilen malı haksız şekilde yemeği derinlik yetirmesine gelince, herkes ayette tahsis edildiği konusunda hep fikirdir. Çünkü tahsis kapsamlı dar bir isimdir ve burada kastedilen o değildir. Yetimlerin malları da öyledir. Yani başkalarının ve yetimlerin malını haksız şekilde yiyenler belli kimselerdir. Herkes değildir. Ayet nasıl? Ey iman mallarınızı haksız yollarla aranızda paylaş, yemeyeyim. Tahsis, dar bir isimdir. Bu arada edilen o değildir. Yetimlerin malları da öyledir. Yani başkalarının ve yetimlerin mallarını haksız şekilde yiyenler belli kimselerdir, herkes değildir. İkincisi ayette Allah haddi aşarak ve haksızlık yaparak tabirini kullanmıştır. Burada da haddi aşma. Allah'ın koyduğu sınıra yöneliktir. Haksızlık ise malın sahibine yöneliktir. Haddi aşarak, haksızlık yaparak iki şey var. Haddi aşmak, Allah'ın koyduğu sınıra yöneliktir. Haksızlık yaparak, haksızlık ise malın sahibine yöneliktir. Ayrıca ikisi yani haddi aşmak, haksızlık hakkında öldürme hakkındaki söylediklerimiz geçerlidir. Yani şuradaki üç ihtimali burada da geçerlidir. Sonra Kavi'ye sorulur. Ayette iman zikredilmiştir. Sen imanı kaldırıyor musun? Ey iman edenler, mallarınızı haksız olarak paylaşmayan demişti. Ayette mümin isimini, iman isimini baki ey Kabe, ayette zikredilen iman isimini sen kaldırıyor musun, tutuyor musun? Yani sana göre başkalarının ve yetimlerin varlığını haksız şekilde gidiyen kimseler mümin mi, değil mi? Tabi iman kaldırırsa, yani mümin değil derse, âleden tahsis edildiğini kabul etmiş olur. İman vaki tutarsa mümin biriler, olarak deseler de mümin birler derse, kendilerini icra'ya nispet ettiği kimselerin görüşüne dönmüş olur. Tahsis etmiş olur. Sonra Kâbi şöyle demiştir, ben Allah'ın Resulü'nü o gerçekten Allah'ın Resulü müdür diye öğrenmek için imtihan ederim. Bunu öğrendikten sonra ona tabi olurum diyen ve onun doğruluğunu öğrenen kimse bu bilgiyle mümin olmaz. Bu da mümin isminin kullanımının dildeki gibi olmamığını gösterir. Ben Allah'ın Resulü o gerçekten Allah'ın Resulü müdür diye öğrenmek için imtihan ederim, sorular sorarım. Bunu öğrendikten sonra ona tabi olurum diyen ve onun doğruluğunu öğrenen kimse bu bilgisiyle mümin olmaz. Bu da mümin isminin kullanımının dildeki gibi olmadığını, yani tasdikli olmadığının derinlidir diyor. Peki şöyle demiştir, şöyle diyelim, Kabe ne de cahildir, mümin isminin dildeki varlığını kabul ettiğinde sanki şöyle söylemiş olmaktadır. Bil, Mümin ismini kullanmaya izin verir ama ben bu kullanmayı engellerim. Tasdiki denkçiye mümin dönüyor. İlk mümin ismini kullanmaya izin verir ama ben bunu kullanmayı engellerim. Dolayısıyla Kâbi ismini mümin olan herkes nezlinde kendi kendini yararlanmaktadır. Ayrıca Kâbi'nin bu mantıksız yaklaşımı, gülde yani olanı reddetme yaklaşımı şöyle bir durumu geliktirir. Allah müminleri onlara öğrettiği şeyle amel etmekten alıkoymuş, koymuş. Onlara bilgisiz kıldığı şeylerle amel etmelerini gerekli kılmıştır. Allah böyle bir nitelikten yücudur. Ne kastediyor? Mümin tasdik eden kişilerini sildir. Eğer kavramın anlamını kabul etmezsek o zaman Allah'ın emrettiği ve sefadığı şeylerdeki kavramları da kabul etmememiz gerekir. Allah müminleri onlara öğrettiği şeyle amel etmekten alıkoymuş bilgisiz kılığı şeylerle amel etmelerine gerektiği kılınmış olur. Allah böyle bir imkilikten yüceler, dili korumak gerekir. Sonra bilgi iman değildir ama bilgiye necazen iman adı verilir. Bilgi iman değildir. Daha önce geçmesi de bilgi eşittir iman olsa Hz. Peygamberi çocuklarından iyi tanımayan Yahallilerin de iman etmesi gerekir. Bilgi iman değildir ama Bilgiye necazem iman adı verilir. Tıpkı Allah'ın İslam ve rahmetine necazem iman denildiği gibi. Çünkü bilgi tasdike çağırır. Bilgi iman değildir ama tasdike götürür. Bilgi iman ama tasdike götürür. Kabe'nin bütün söyledikleri anlamsız hayalmış. Niye? E, dilde tasdike edilen Bunu kabul etmemek, beni kabul etmek demektir. Sonra kâbi büyük bir işleyenlere iman ismine nispet edilmeyeceği hakkında şöyle bir delil getirir. Büyük Kıraş müminlerin müminin çıkar, kafir olarak da adlandırılmaz, el menzirede kalırlar. Yani ona iman ismi verilmez. Görüş hakkında şöyle bir delil sunar. Allah iman ismine nispet ettiği kimse, mümin adın aldığı kimse için bir takım hükümler koymuş ama bu hükümleri ondan, yani kafirden yönetmiştir. Buna karşı küfür ismini, kıyafir ismini o, kimse, o isimle bağlantılı kimse için hükümden kılmıştır. Tabi'ye şöyle soralım. Senin işaret ettiğin hükümlerin saf iman ismini nispet etmekten kaynaklandığının iki yönden de ona bağlantılı anlamlar sebebiyle olmadığının delili nedir? Ee, senin işaret ettiğin hükümlerin saf iman ismini nispet etmekten kaynaklandığının İki de onunla bağlantılı anlamlar sebebiyle olmadığının delili nedir? Terbiye şöyle demiştir, "Bütün hükümlerden bazıları şunlardır. Bu hükümlerden bazıları şunlardır. Allah iman istedikleri kimse için bir takım hükümler korumuştur. Ama bu hükümleri ondan mem etmiştir. Mesela örnek olarak, yönünü inceltme, tezki etme. Onu dost kabul etme, şahitliğini kabul etme. Bundan mühimliği için geçerlidir. Ee, kafir de etmiştir. O zaman ee, kafiri gözüme yok, kafiri keskiye yok, kafiri dost ödümünü yok, şahitliğini kabul etmek yok şeklinde. Bu durumda Kabe'ye şöyle denir. Bütün bu hükümlerin sadece mümin ismini vermekten kaynaklandığını ve bu ismin kendisine diksik şartlarla ve sağlığı ibadetlerle gerçekleşmediğinin devri nedir? Bütün bu hükümlerin sadece mümin ismini vermekten kaynaklandığını ve bu ismin kendisine bitişik şartlarla ve çağrıda ibadetlerle gerçekleşmediğinin de edilir midir? Sonra kul imanı sebebiyle diğer müminlerden ve siyasi otoriteden dostluk görür. İmanı sebebiyle müminlerden ve idareden dostluk görür ve kendisinden engellenen, öldürülmek, zizi alınmak, ve benzeri kafirlere uygulanan bütün hükümler imana sahip olduğu için kendisinden engellenir. İman sebebiyle ümumi olarak kabul edilir. Öldürmek, çizgi alınmak gibi kafirlere uygulan hükümlerden kurtulur. Çünkü kuldaki imanın varlığı bizi yukarıda hizmet edilen kafirlere has hükümleri ona uygulamaktan halk Ayrıca kula uygulanan hak ve kısa cezaları kul için Dostluğu ispatlar. Hak çocuğa veya kısasını uygulanması. Allah'ın dostluğu olduğunu, mümin olduğunu ispatlar. İmanın sebebiyle onun mümin olduğuna şehadet etmek Ve ona saygı göstermek, onu teski etmek gibi bütün zikredilen şeyler gerekir. Tövdesi kabul edilir ve kendisine hak uygulanır. Allah'ın azabından affedildiği için hiç kimse ondan iman ismini net gelmez. Bilakis bütün bunlar şu hadisin anlamı kapsamında yer alır. Benden kanlarını ve canlarını korumuş olurlar ama bunlarla ilişen haklar müthesna. Bu düşüncemizi şu ayet desteklemektedir. Zina eden erkek ve kadına Allah'ın düğünü konusunda acıyacağınız tutmasın. Söyle ki eğer zinakar, e, zinakardan iman uzaklaşması olsaydı ona zina civarlarını uygulayan kimsenin acıyacağını tutmazdı. Birakis onun açılmasına sebep olan Hatta bu yüzden onun hadde uygulamaktan vazgeçebilecek olan, vazgeçilebilecek olan şey iman hadisidir. İşte Allah acımaya karşı uyarmıştır. Bunu zina tövbe etmesi halinde cezalandırılmayacak olması desteklemektedir. Ayrıca had cezasının uygulanması rahmet gereğidir. Çünkü bu ceza günah örter ve siler. Ne demişti yukarıda? Had mümin ağlarız. cezasının uygulanması onun mümin olduğunu delilidir. Hat cezasının uygulanması rahmet gereğidir. Çünkü hat cezasının günahı öğretmesiler oysa küfür sebebiyle verilen cezada kişiyi temizlemez. İlerkisi onu ebedi azaka teslim eder. Mitekim Allah ve Teala şöyle buyurur. Suda boğuldular. Sonra da ateşe atadılar. Hatiler ve kısaslar günahlara karşılık teffaret kılınmıştır. Şu halde cezaların cezaların böyle kırılması günahkardan iman ayrılıp uzaklaşmadığı içindir. Hakkıda uygulanması onun mümin olarak kaldığının delilidir. Sonra şöyle söyleriz. Kâbi'ye göre Allah hükümleri isimlerin küfür, iman ve ne küfür ne iman şeklinde üç kısım olması yönünden üçe ayrılmıştır. Kâbi'ye göre evet, kafir ismi var, mümin ismi var, bir de fasık yani memnun ve neker ne, şeklinde üçlü isim kullanımı var. Ee, Kullan iman ve kütlüğün hükmü uzaklaşıp ayrılırsa, iman ve kütlüğün hükmü uzaklaşıp ayrılırsa, orta, ara olan üçüncü hüküm gerekir. Şimdi kerbiye soru isimler İsimler içinde orta, ara ismin olduğunu geliri nedir? Ne, Elmenzire, beyler, menzire, teyin anlamında fasık isminin Bilekiz Allah ilkece bilme ve düşünme kabiliyetine sahip insanları hem dünya hem ahiret konukla iki kısma ayırmıştır. Nörmü ve Kafir. Ee, i̇simler şimdi. Elmenzi ve Beynelmenzi ve Teyni. Asık Delinilmedir. Allah ilkece bilinme ve düşünme kabiliyetine sahip insanlar için hem dünya hem de ahiret açısından mümin ve kafir şeklinde iki isim kullanmıştır. Kim bu örümlendirmeye bir ilave yaparsa Allah'ın ziyenin de kendisine izin verilmemiş bir şey uydurmuştur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir bid'atı kucak açarsa ona lanet olsun. Şu halde bid'atı çıkaranın hali nece olur? Yani fasık, eminimcili anlamında fasık kullanma Kur'an'da yoktur. Kim bir bilatı küçük açarsa ona gayret olsun. Şu halde bilatı çıkaranın hali müce olur. Ayrıca Kâbi büyük ihtimalle isteyenleri kâfir olmadığına delil olarak kâfirlerle savaşmayı, onlardan dizi anmayı vesaire emreden ayetleri cütüpheder. Nûmîd olmadığına dair de müminleri cennetle müjdeleyen ve onlara dost gibi davranılmasının gerektirdiğini bildiren ayetleri vergi getirir. Enmez'de, beyin, Enmez'de, Fein'deki e, mümin değil, terfil değil derken, terfil olmadığına veril olarak terfirlerle savaşmayı, onlardan cizeyi anmayı emreden ayetleri yükleder. Bunlardan dolayı terfil diyemeyiz der. Mümin olmadığına, dair de müminler cennetle müdürleyen onlara dost gibi davranılması gerektiğine bildiren ayetleri delil getirir. Mümin de diyemeyiz, de diyememiz der. Böyle söylemek suretiyle Kâbi müminlerin görüşünden ayrılmıştır ve sanki müminlerin bir diğer görüşünü, yani şunu görmeden gelmiştir. Büyük günah işleyen mümin sayan kimselere göre büyük günah işleyen cennet müjdesine terör etmesi şartıyla ya da Günahlarının cezasını çektikten sonra nahi verir. Enmez ile de, e, şunu görmezden gelmiştir. Büyük günah işleyeni minin sayan kimselere göre büyük günah işleyen cennet müddesine evretmek şartıyla ya da günahlarının cezasını çektikten sonra nahi verir. Haricilere göre kafirler hakkında hüküm iki çeşittir. Kafirler ya öldürürüz ya da ciz ya da bundan uğramayız. Bu hükümlerin uygulanmaması kadınlar ve münafıklar hakkında geçerlidir. Yani kafirler hakkında dünyada ya öldürüldü ya da çizyalanır veya bunlar uygulanmaz. Uygulanmaması kadınlar ve münafıklar için geçerlidir. Kim orta, ara sınıftan gerekmeyen bilakis iki sınıftan yani mümin ve kafir meclisinde gereken şey yani iman ve küfür sebebiyle hükümlerde orta diye bir kategori ihtiyaç etmeye çalışırsa ümmetin görüşünün hepsinden ayrılmış olur en şeklinde ara bir kategori iptası etmeye çalışıyorsa ümmetin görüşünün hepsinde alevim ayrı tutulursun. Ayrıca Allah Teala üç sınıfı açıklamıştır. kafirler müminler, bu ikisi arasında gidip gelen ve Allah'ın dininden de olmadıklarını bildirdiği münafıklar. Allah Teala 3 sınıfı açıklamıştır. Kâfir, mümin, münafık. Münafık bu ikisi arasında gidip gelen ve Allah'ın ikisinden de olmadıklarını bildirdiği münafıklar. Nass'ın belirlemediği şekilde bir orta arasını sınıf menzile uygulamaya çalışan ve onu Nass'ın belirlediği bir sınıfa yani münafıklara mukabil kılan Allah'ın kendisi sebebiyle ortayı belirlediği hakikati yani iman net eden kimse muhakkak ki ölünmenin haklarını zayir etmiş ve Kur'an'ın getirdiği tercihleri bulmuştur İman varsa imanın yoksa kafir. İman gibi görünüyorsa münafır. İkinci sınıfa mutabildi kılarda Allah'ın kendisi sebebiyle ortaya yıkıldırlar bir hakikati iman kimse muhakkak dönünmenin haklarını zayi etmiş ve Kur'an'ın getirdiği tercihli bozmuştur. Dolayısıyla bütün İslam mensuplarının öfkesini gerektirmiştir. Sonra Kâbi. Haricilere göre öldürülmemesi gereken kadının durumunu karşı itiraz olarak sunmuş ve onun özel bir hükme tabi olduğunu söylemiştir. Bu da Kabe'nin boş bir hayalidir. Bilakis küfle ilişkin hükümler çeşitlidir ve onlara dayanarak hiçbir bir şey yani büyük günahın imanı giderip giderdeki ispatlanamaz. Küfle ilişkin hükümler takipatlıdır. Tarzı onlara dayanarak... Mesela kadını öldürülmesine dayanarak büyük günahın imanını giderek gidermediği konusunda kullanılmaz. Kabe'nin haricilere uzun uzay karşı onların itirazlarına ve eleştirilerine cevap vermek için kendini yorduğunu gördüm. Kafir ismini Elgül diye ona eleştirme kapsamında onların itirazlarına ve eleştirilerine cevap vermek için kendini yorduğunu gördüm. Bir insan Kabe'nin bu çabalarını görüp üzerinde yüklemek olsa, onun arzusuna ulaşamadığını ve kendisine yöneltilen eleştirilerden kurtulamadığını anlar. Bu yüzden Kabe'nin ilgili yerdeki sözlerini burada zikretmiyorum. Sonra Kabe, küfür ve iman isminin Büyükdünay işleyenden net yorulmasını delil getirmiştir. Kafir Bilev Mümin isminin Büyükdünay işleyenden net yorulmasını delil getirmiştir. Şöyle, mürciye ve hariciler iman isminin dilin gerektirdiğine kıyasla ortaya çıkmayacağı ancak nakil yönünde oluşacağı konusunda ittifak eder. Tabinin hakları Mürciye ve hariciler iman isminin dilin gerektirdiğine kıyasla ortaya çıkmayacağı, çıkmayacağı, yine de bunun zıplığı söylenecek, ancak nakil yönünde oluşacağı konusunda ittifak eder. Dolayısıyla kişi ancak mütevatil nakliye veya icma ile mümin veya kâbi olarak isimlendirilebilir. Kâbi bunların yeterli veril olduğunu iddia etmiştir. Bunu tam zıplına koyalım. Mülciye ve hariciler sözü dilin gerektirdiği gibi kabul ettiklerine göre kâbinin onlardan yaptığı aktarımın yaramadığı ortaya çıkmıştır. Mülciye ve hariciler sözü dilin gerektirdiği gibi kabul ettiklerine, yani mülciye ve hariciler sözü dile uygun şekilde kabul ettiklerine göre Kabe'nin yalan söylediği ortaya çıkar. Kabe nasıl aktarıyor? Mülciye ve hariciler iman isminin bilin direktirdiğine piyasada ortaya çıkmayacağına, ancak nakil yönünden oluşacağına kısalt diye aktarıyor. Kabe'nin onlardan yaptığı mı yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Mürciye ve hariceler, iman isminin dilin gerektirdiğine kıyasla ortaya çıkmayacağı, ancak nakil yönünden oluşacağını ittifak eder. Dolayısıyla kişi ancak mütevâtir nakli-i veya icma ile müminler olarak isimlendirilebilir. Kâbî'nin bunların yeterli delil olduğunu iddia etmiştir. Şeyh şöyle demiştir, şöyle diyelim. Kâbî onlarda hariceler ve mürciye görüş taktalar yalan söylemiştir. İletis, onlar ismin, dilin gerektirdiği anlama sahip olduğu için icma etmiştir. Bu daha önce de geçmişti. Dilin gerektirdiği anlam ne demek? Fiil varsa, fail kullanıp kabul edilir. Pastik varsa, iman etme fiili varsa, mümin ismi kabul edilir. İnkar etme fiili varsa, kertif ismi kabul edilir. Dili kabul eder, harici mücdet kullanımda. Dilin gerektirdiği anlama sahip olduğu için icma etmiştir. Oysa tam zıttını söylüyor. Ancak hariciler büyük günah işlemeyi kişinin dışa, dışa vurduğu tasdikinde yalancı olduğuna delil saymış. Ve bu düşüncelerinde şu ayeti dayandırmıştır. Şimdi hariciler de bilir e, tasdik olduğu zaman mümini kabul ediyor. Ama hariciler günah işlediği için e, tasdikinde yalancı olduğuna delil sayıyor günahına. E, ve bu düşüncelerinde şu ayeti dayanmışlardır. İnsanlar imtihandan sizin sadece iman ettik demeleriyle salıvereceklerini mi sandılar? Dolayısıyla imtihara tarifi tutular, iman ettik sözleri doğru değil diye düşünüyor hariciler. Mürce'ye kulun fiillerini delil olarak kullanmanın kulun genel anlamda doğruluğunu ve yalancılığını tespit etme amaçlı olduğunu, değilse bunun fiiller olmadan tasdifin geçersiz olduğu anlamına gelmediğini iddia eder. Mürciğe de fiillerin e, genel anlamda doğruluk ve yararlılık için kullanılabileceğini ama fiiller olmadan tasdiklerin geçersiz olduğu anlamda gelmediğini iddia eder. Buna karşılık müziğere göre iman gerçekte varsa işte o tasdikten ibarettir. Mürciğe göre iman gerçekte tasdikten ibarettir. Büyüklüğe işlemekle o tasdik ortadan kalkmaz. Büyük günahlardan sakınmak da tasdikin gerçekte var olduğu anlamına gelmez. Evet, bu önemli. İman gerçekte tasdikten ibarettir. Büyük günah işlemekle o tasdik ortadan çaptı, verilmez. Büyük günahdan sakınmak da tasdikin var olduğu anlamına gelmez. Yani kişi büyük günah işlemliyordur ama ateist olabilir. Ee, günahlardan kaçınmak, kalpteki tasdikin var olduğu anlamına gelmez. Tasdikin var olması da bu ee, günah işlemekle ortadan katı anlamla gelmez. İman gerçekte tasdikten ibarettir. Büyük günah işlemekle o tasdik ortadan kalkmaz. Büyük günahlardan sakınmak da tasdikin var olduğu anlamına gelmez. Her ne kadar kulun fiillerini imanın varlığına delil sayan Türkçede için bir şeyler ifade edele. Mürciye ve hariciler sütü dilin gerektirdiği gibi kabul ettiklerine göre Kabe'nin onlardan yaptığı aktarımın yalan olduğu Orta ortaya çıkmıştır. Sonra ümmet, Murtidire düşüncesi ve ortaya çıkmadan önce büyük buna işleyene ya fasık mülümün ya da fasık kâfir diyordu. Böylece onu kâfir sayan nezdinde fıskının gerekçesi, fasık sayan nezdinde ise fıskının gerekçesi belli oluyordu. Bu isimlendirme ise Mekruh haram, mekruh helal isimlendirmesine benzemektedir. Tahriyine mekruh. Bu isimlendirmede amaç iki haramlıktan henüz olanın kastedildiğidir. Ki o da muhtak değil, mekruh haramlığa Mekruh hayatın anlamında. Mekruh helal terimi ise söz konusu helalde tercih ve edilmeye layık olmadığına, bir takım şüpheler içerisine delalet eder. Büyük günah işleyen kimse hakkında ümmetin durumu da böyledir. Büyük Kınah işleyen kimse hakkında ümmetin durumu da verilir. Sözcükgeye yakın anlamında. Sonra muhteziyle iki isimden anlaşmazlık kaynağı olanı düşürdü. Ve diğerini görevliyordu. Yani fasık kafir, fasık müminlerine, müminlerine kafir düşürüp sadece fasık tabirini kullanıyor yaşadı. Yani fasıkla kafirini tasla veriyor, fasıkla müminlerine tasla veriyor. O fasıkta düşürüp sadece fasık tabirini kullanmaya başladı. Ve onun yani düşüldüğü ismin yani kafilik ve müminliğin istevarı bilmek için mutlak anlamda kullanılmaması konusunda ittifak etti. Böylece mutezile ümmete muhalefet etti. Evet, fasık kullanılabilir, kafir kastetilebilir, fasık kullanılabilir, günah gelmenin girebilir. Ama size anlamıyla kastetmeksizin kullanmak ümmete muhalefettir. İşte bu, niyeti Allah için doğru olan kimseyi ikna edecek işte bir değildir ünvete muhabbet Sonra Kâbe kendisine şöyle bir itirazda bulunur. Sen büyük günah işleyen kendisine itirazda bulunur. Büyük günah işleyen ismine bir takım hükümler misket ettin. Ama büyük günahların hükümlerinin farklı olması sebebiyle büyük günah işleyenler arasında ayrım yapmayacak mısın? Büyük günah işleyene hükümler ettin ama büyük günahların farklı e, bu farkı dikkate anlayacak mısın? Kabe şöyle cevap verir kendisine. Ayrım yapıyorum. Büyük günahlar arasında ayrım yapıyorum. Nitekim şu hırsızdır, şu dünya iftiharlısıdır diyorum. Kabe'ye şöyle sorulur. Sen onun fısk, günahkarlık ismini kabul ederek onu fasık, günahkar olarak isimlendirdin. Ve ondan istediği fiilin ismini koymadın. Peki müminin fiiliyle hak ettiği iman ismini müminin müslü koyuyorsun sen insanlara fâsık gibi çirkin isimlendirmeye izin veriyorsun. Peki güzel isimlerle isimlendirme niçin engel oluyorsun? Yani neler bilmiyindir mi? Ne kâfirdir, şeklinde. Çirkin isimlendirmeyi, fâsık ismini veriyorsun. Peki güzel isimlerle isimlendirmeye niçin engel oluyorsun? Fâsık yani, denemliği, sınıyor diyorsun. Bu haksız bir fiildir. Sonra fâsık ismi, fâsık, 80 değnek vurmak sebebiyle değil. Bir akis, müminlerde gördüğü dostluk ve saygı sebebiyle gerekirmiştir. Bu da Kabe'nin hasmanın ne demek istediğini anlamadığını göstermektedir. Yukarıda geçmişte, İslam tekme günah işlete namaz kılmıyor, namaz kılar, toplum içinde gelebilmiş, e, dua edilir, rahmet atınız, dostluk ve saygı devam eder. Oysa Kabe, o ismini ondan aldı. Bu da Kabe'nin... Hasma'nın ne demek istediğini anlamadığını göstermektedir. Hasma, Allah emirini verendir ama hükümlerden hareketle isimlerin belirlenemeyeceğini, çünkü isimler aynı olmasına rağmen hükümlerin farklı olduğunu, bu yüzden isimlerin başlangıçta belirlenmesi gerektiğini söylemek istiyor. Hasma yani diye hükümlerden hareketle isimlerin belirlenemeyeceğini. İsimler aynı olmasına rağmen, hükümlerin farklı olduğunu, bu yüzden isimlerin başlangıçta belirlenmesi gerektiğini söylemek istiyor. Yani mümkünün plastik etki için mümkünün, için kardeş. isimlerin başlangıçta belirlenmesi gerektiğini söylemek istiyor. Sonra kulun hak ettiği dostluk ve saygı dindeki konum ve derecelerin farklılığına göre farklı ağzı eder. Nitekim peygamberler, devlet başkanları, Alimler ve Müminler şifreli bir e, dostluk, saygı, ziyaretçisi vardır. Dolayısıyla büyük bir isteyenlere içleyenlere götürecek dostluk ve saygı yaptıkları iyiliklere göre olmalıdır. Allah'tan görecekleri öfke de içtirdikleri köklükler sebebiyledir. Şu halde iyiliklerin zıttı olmayan, yani kürkücülü ve iyiliklerisindeki ortadan kaldırmayan köklükler sebebiyle Kulun yaptığı iyilikleri yok et yok saymak haksız ve insafsız bir bütündür. İyiliklerin zıttı olmayan, yani küfür gibi iyilikleri ortadan kaldırmayan kötülikler sebebiyle, Yunanç'taki büyük sebebiyle, onlar olmaksızın, kulun yaptığı iyilikleri yok saymak haksız, haksız ve insafsız bir bükümdür. Sonra Kâbi, içinde Allah'ın peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı gün, ifadesini büyük günah işleyen hakkında delil getirmiş ve ayete dayanarak büyük günah işleyen mümin olsaydı azap edilmeyeceğini ve ona vaid yönetilmeyeceğini iddia etmiştir. Allah'ın peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri tutandırmayacağı ifadesini İfadesini delil getirmiş ve ayete dayanarak büyük günah işleyen mümin olsaydı azap edilmeyeceğini ve ona vaid yönelmeyeceğini. İddia etmiştir. Şimdi ayet çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Allah'ın peygamberi ve onunla birlikte iman edilmeleri pandemi Ayet çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Bir, Allah büyük günah işleyeni peygamberinin şefaatinden müstahilini kılmaz. Bilakis peygamber ona günahın konusunda şefkat eder ve onu şefaatle kurtarır. Bu olabilir. İki, bu Allah onlara birbirini yaptığınız haksızlıkları bağışlayın. Sizi affetmek bana aittir. Devliğimde gerçekleşir. Yani kul hattınızla e, aranızda halledin. Atletmekten ait gibi anlaşabilir. 3- Allah onları ebedi cehennem azabına çarptırarak kafirlere rezil gibi rezil etmez. Çünkü rezillik de çeşitlidir. Rezillik çeşittir. Allah onları cehennem azabına çarptırarak rezil ettiği kafirler gibi rezil etmez. Bu da olabilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Onlara kuru dikeninden başka yemek yoktur. Yani rezilik, çeşit çeşit. Kuru diken de var, başka şeyler de var. Allah onları e, kafirlerle rezil ettiği rezil etmez. Bu da anlaşılabilir. Yine Allah bir başka yerde şöyle buyurur. cehennemdeki cehennemde kendinden bir doktu ve ilimden başka yiyeceği yoktur. Ceh Cehennemliklerin çiftirdiği azabın geleceleri, zaman, ve süreleri farklı farklıdır. Yani Hı. ünlüler güzel şey edecektir ama kafirleri gibi değil. Anlamına da anlaşılabilir. Allah'ın kişiyi utandırmaması, onu rezil etmemesi ve gizli ayıplarını açığa vurmaması anlamına da görebilir. Her mü'min hakkında durum budur. Durum böyledir. Sonra ayetin başlangıç kısmı, Muhteşem'in görüşüne gerçeksiz kıtardığı şöyledir. Yani, Muhteşem'in dediği bu günahçı deneyen tövbesiz, yani tövbe edildik tarafa günahsız giden şey hakkında diye bahsediyor. Bunlar olabilir. Allah'ın bir şeyi utandırmaması, ona rezzet etmemesi ve gizlalıklarını açığa vurmaması anlamına da içeriyebilir. Her hükmünde atıyorum, öyledir. Sonra ayetin başlangıç kısmını, montajların görüşmek geçersiz var ki, şöyledir. Buraya kadar arkadaşlar, bundan sonra senin de yok, ben de okumamışım. Burada bırakalım, 385-386'dan devam ederiz.